Herkese merhaba, Nisan Karataş Hatay'dan. Gördüğünüz gibi önümüzde polen var. İçinde de ee, daha önce yaptığım şerbet vardı. E, soğumasını bekleyip üstüne polen, polenimizi kattık. Bunu artık kış boyu araya vereceğiz biliyorsunuz. Kışın en önemli, ee, en önemli şeylerden biri arının nüfusu, arı yoğunluğu, başka türlü arı, bahara çıkamaz. Bunun için de ananın şu an için şu, bu dönemde, bu zamanda yavru attırmasına teşvik edecek hamleleri yapmamız gerekiyor. En önemli hamle de zaten biliyorsunuz polen. Polen olmadan, polen girişi olmadan ana yavru atmaz, tabi nüfus da çok önemli güçlü kovanlarınızda bunu uygulamanız çok çok önemli zayıf koloniler zaten birleştirilmeye mahkumdur zaman kaybı yaşamamak adına bir an önce zayıf kovanları birleştirirseniz daha iyi verim alabilirsiniz o arılardan de güçlü arılar sahibi olmak için arılara yapmam gereken ne varsa onu yapıyorum. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti gördüğünüz gibi Kuyu bir kıvama geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece arada bir kaç böyle ee, krem haline gelmemiş ee, polenler var. Onlarda tabii sorun değil. Genel olarak çok iyi bir durumda hamur haline geldi. Bunu dediğim gibi araya yarım şar kilo halinde vereceğiz. bölüştürerek bittikçe vermeye devam edeceğiz. Ee, kışın yavru atımı e, çok olmaz. aralarda biliyorsunuz ama güçlü arılar ise e, güçlü olan arı ise e, yani nüfusu e, nüfusu e, çok olan arılarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ufakta olsa ufak bir bölüm de olsa e, bölümde de olsa ana arı e, yumurta atar ve böylece koloni kıştan güçlü bir şekilde çıkmış olur. Bu da bizim çok işimize yarar. E, bahar, bahar için, yaz için o, bu durumda hani e, kıştan güçlü çıkan arılar, e, bölünerek daha çok koloni kazanılabilir. Bir sürü avantajı olur. Bunu şu an saymaya gerek yok elinizde fazla polen varsa değerlendirmenizi bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum herkese hayırlı günler. İşlem tamam. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 9 tane. Bu yaklaşık bir 1 kilo polenden üretmiş olabilirim tam emin değilim ama gördüğünüz gibi çok iyi. 4, 6, 8, 9 tane. 9 adet, her biri yaklaşık 200-300 gramlık, 200-300 gramlık öyle bölüştürdüm. Azınıza ben yedim Tabii çok güzel bir tadı var. Kendiniz yemediğiniz şeyi araya vermeyin. Ve işte son hali aramıza verdik. Afiyetle yesinler. Sağlıklı ağrılar böyle oluşur. Desteğinizi esirgemeyin.